Yapsam mı diye çok düşündüm ama yapacağım. <gülüyor> Evde denemeyin. <gülüyor> Kaybıtacağım şimdi bunu, tamam mı? Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Ya, ya büyüde. Büyüde. Saçlarım dikil aferin evladım saçlarım yana git aferin evladım Aşlarım arkada kar Fen ile Kafam yakar. Başla. <gülüyor> evet. Sihirbazlık mı istiyorsunuz? Alın size sihirbazlık. Faruk! <gülüyor> Necabi. Efendim abi. Abi bir sihirbazlık. Efendim bir kart seç. Bu mu? Evet. Aklan mısın? Tuttum. Üç mü? Evet. Allah aşkına. Vallahi billah. Sert be la. Yeminle. Gidin başkasına. Hadi dedi göster numaranı bize. Aa, aklıma ne geldi? Sana bir sihirbazlık yapacağım. Olur yap. Bak! Bak! Nasıl çıkıyor parmak şaşırırsın! Nasıl? Beğendin mi Gülcan? <gülüyor> evet, kuponlusu. Ve şimdi oldu sinek onlusu. İlizcan böyle bir şey. İki. Üç. <gülüyor> Geri gel Ceren. Ceren neredesin? Aksar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi yardım et. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Hangi elimde? <gülüyor> Şimdi bir daha yapıyorum. Hangi elimde? <gülüyor> Evet benim de özel bir gücüm var. Benim özel gücüm şu yanındaki şahsın yanımdan kaybetme. İzleyin. Bir, iki, üç. Hokus tok. <gülüyor> Bu neydir ya? <gülüyor> sihirbazlık mı? O zaman seyret. Başta. Sihirbazlık mı istiyorsunuz? İse sihirbazlık. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki, gözlerinize inanamayacaksınız. Kendimi kaybedeceğim. Bakım yokum. Geldim. Nasıl? Başarılıyım değil mi? İsmail abi. Abim. Aklından bir şey tut abi. He tuttum. 727 ile çarp. He çarptın. Pi dekardan denklemine göre hesapla abi. Hesapladım. Sonuç... Beynimiz için. Ayy hava çok kötü. Hiç valla yürüyemem, bir koşu gidip geleyim bari. Ayy! Vallahi hava rüzgarlı beni bayağı salladı. Neyse oturayım da bir yorgunluk sigarası içeyim. Hani benim sigaram? Tear bazı. İşte bu kadar. Hey dostum, aklımda 1 ile arasında bir sayı tut. Ama 1 ile adamım. Evet tuttum. 2 mi? Bak ilk okulda yaptınız. Aklından bir sayı tut. 2 ile çarp. Yaptın mı? 20 ile topla. Topladım. 2'ye böl. Böldüm. Bak yavaş gidiyorum yap diye. Şimdi ilk aklından tutun sayı ondan çıkart. Tam bu biraz uzun sürecek. Cevap! 10. Peki kokul diyorum yalnız. Ya ben bu Türkiye'den çok sıkıldım. Bir sihirbazlık yapıp tüm düzeni değiştireceğim şimdi. İyi izleyin. Tekrar yok. Hot turu do. Arada çalışmıyor. Olmadı. Bunda işlemedi. <gülüyor> Ben o gölgeme o koltuğa yansımasın diye ne acılar çektim siz biliyor musunuz? Emeğe saygı lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ben de mi tam? Sanırım bu başlık benim için açılmış. Elimdeki maça bir joker. <gülüyor> Ve bir kartı ters çeviriyorum. Maçalardan biri dönüm. <gülüyor> I'm a magic. Kanka sihirbazlık yap. Yapalım mı? Zaman makinesini daha icat edeyim mi? Etlat. Bak. Deminden şimdi <gülüyor> Ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Cansız varlıkları canlı varlıklara dönüştürüyorum. Bir sigara içelim değil mi? <gülüyor> Zenginlik göstergesi değil. valla tek param lan bir haftalık paramı bir haftalık. Zengin falan değil al. Ateizler neredesiz ne var? Şimdi bunu yok edeceğim. <gülüyor> Bu büyük gösteri herkes hazırsa başlıyorum. Biraz tehlikeli evde denemeyin olur mu? Ananı s**yim damağıma değdi. Amla korum sihirbazlığının. <gülüyor> Ya, öf, gece gece beni yine uçacak mısınız arkadaşlar? Bu sihirbazlık değil bu yüzden de var. Ya hatalıyım İş yaptım ya. Bu nedir kuleden izin almadım diye ya. Çok lan çok yoruldum. Gel Biraz lan. Biraz daha gel. gel. Gel gel gel gel gel. Eyvallah canımın içi. <gülüyor> Şimdi sizlere ufacık küçücük bir oyun oynayacağım. Zihin matik. Aklınızdan 5 ve 12 arasında bir sayı tutun. Tutun ben bekliyorum. Tuttunuz mu? Ay yok olmuyor. Şimdi yüzün böyle ya. Evet yanımızda Mısırlı var. Fuat bir riyalı kaça çevirecek? Bakalım. Bakalım ne olacak? Bir riyalı ne olacak? Evet sayın seyirciler. İnanılmaz.